Dün hisse senedi borsaları için aslında süper bir gündü. Beklentilerim çerçevesinde hızlı yükselişler gördük. Dow Jones %1.07, S&P 500 %1.63, Nazak %2.25 yükseldi. Benim favori İslam Tesla'nın yükselişi %6'lara yaklaştı ki son günlerde çok arı çekiyoruz biliyorsunuz. Muazzam bir gündü. Bunun arkasında ne var? Biraz Fed'in gevşeceğine dair inançlar var. Dün bundan bahsetmiştim. Ama kapanış sonrası ortalık birbirine girdi. Çünkü arka arkaya 3 büyük teknoloji firmasının bilançoları açıklandı ve sonuçlar pek beklendiği gibi değildi ve hatta aslında belki de beklendiği gibi demem lazım. Google, Microsoft ve Spotify'ın bilançoları borsaları üzdü ve kapanış sonrasında açıklanan bilançolarla beraber sert düşüşler gördük. İşte bugün bu bilançonun üzerinden gitmek istiyorum. Bu bilançolarda ne iyiydi ne kötüydü bir bakalım bu gelecekle ilgili bize neyi gösteriyor bir de yarın açıklanacak yeni önemli bilançolar var biraz onlardan bahsedelim. Hazırsanız başlıyoruz. Bugün üzerine konuşacağımız 3 bilanço içerisinde bence en kötüsü Google çünkü hem ciroda hem karlılıkta beklenten epey altında kaldı. Google dünya ekonomisi nereye gittiği konusunda önemli bir gösterge çünkü online reklam gelirlerinin çok büyük bölümünü alıyor. Online reklam gelirlerindeki düşüş dünya ekonomisindeki düşüşün de işareti, resesyon beklentilerini yükseltiyor. Peki Google'un bilançosu yatırımcıları neden üzdü? Öncelikle cirodan bakalım. Wall Street 71 milyar bekliyordu. Google 69.09 milyar dolara yapabildi. 2 milyar dolar geride kaldı. Esas piyasada korktan açıkçası bu oldu. Geçen seneye göre Ciro'da %6'lık bir büyüme var ama Amerika'da enflasyon düşecek olursanız aslında Google küçüldü diyebiliriz. Karlılık, Wall Street beklentisi 1.27 dolar hisse başı karlılık bekleniyordu. Oysa gelen kar 1.06 dolar oldu. Burada da epey hayaller yıkıldı. Yani bilanço beklenen epey altında zaten kapanış sonrasında Google'un hisse senetleri %6'ya yakın kayıp yaşıyorlar şu anda. Detaylara bakacak olursak Google'un reklam gelirleri geçen sene göre %2.5 artarak 54.48 milyar dolara gelmiş. Bu 56.9 milyar dolarlık beklentinin altında. YouTube reklam geliri 7.07 milyar dolar olmuş. Bu da 7.5 milyar dolar beklentinin altında. Bu arada burada küçük bir davetim olsun. Ben de bir YouTuber olmaya çalışıyorum. YouTube'da da işler kötü gidiyor. Biraz destek olun. Şöyle bir like güzel olur. O çana bir tıklayın beni takip alın. Alta bir yorum yapın ki... YouTube anlasın burada güzel şeyler yapıyoruz. Bu düşen cirodan küçük bir payı bari kendimize almaya çalışalım. Google'un iyi giden tek operasyonu Google Cloud Platform yani bulut hizmetleri oradaki ciro 6.87 milyar dolar olmuş. Beklenti ise 6.7 milyar dolar civarındaydı. Google önemli bir çünkü dünya online reklam pazarının nereye gittiğini gösteriyor. Burada ciddi bir küçülme geliyoruz. Bu ekonomik aktivitenin de küçüldüğü anlamına gelebilir aslında. Öte yandan yine bu online reklam gelirlerinden ciddi bir pay alan ikinci bir oyuncu var. Meta grubu yani. Facebook Instagram, Whatsapp onları içeren grup o da yarın bilanço açıklayacak. Herhalde orada da kötü bir şeyler bekleyebiliriz. Bende bir miktar meta call opsiyonları var. Onun için pek iyi bir gün olmayacağı benziyor. Eğer meta bizi şaşırtmazsa. Gelelim dev Microsoft'a. Bill Gates'in çocuğu. Hiç de hoşlanmadığım bir şirket ama gerçekten başarılı olduklarını kabul etmek lazım. Aslında bu çeyrekleri Wall Street beklentilerini hem ciro'da hem karlıkla açtılar. Fakat geleceğe yönelik beklentileri biraz zayıftı. O da Microsoft'un hissesinin aşağı doğru gitmesine neden oldu. Microsoft bu çeyrekte 50 nokta 1 milyar dolar cüre yapmış. Bu geçen seneye göre %11'lik bir yükseliş anlamına geliyor. Eğer dolardaki düşüşte göz önüne alacak olursak %16'lık bir yükseliş var gibi gözüküyor. Wall Street backlands 49.7 milyar dolardı. Hisse başı karlıkta Microsoft 2.35 dolar kar etmiş. Wall Street backlands 2.31 dolardı. Burada da beklentinin epey üstündeyiz. Buraya kadar sorun yok fakat ciro beklentisi yani son çeyrekteki ciro beklentisi Microsoft'un beklenten altında kaldı. Microsoft diyor ki 52.4 ile 53.4 milyar dolar arasında ciro yapabiliriz burada. Wall Street'in beklentisi ise 56.1 milyar dolardı. İşte bunu duyunca piyasalar kıyametler koptu. Microsoft pek çok alt işten oluşuyor. En büyüklerden bir tanesi Azure yani bulut hizmetler oradaki yükseliş %35 geçen seneye göre. Wall Street'in beklentiyle paralel aslında bu. Ama Haziran ayı Geçen sene göre %40'lık yükseliş vardı. İşte Wall Street diyor ki acaba büyüme biraz yavaşladı mı? Wall Street'e biraz şımarık diye düşünüyorum. Azure'un döviz kuru düzeltilmiş artışı ise %42. Yani bence Microsoft burada üzerine düşeni yapmış. Piyasalardaki döviz kurunda onun yönetmesi biraz zor açıkası. Benim tabii ilgimi çeken bir alanda Microsoft'ta Xbox yani oyun konsolu satışları. Donanım satışları %13 artmış. Buna karşın e, hizmet ve içerik satışlarında gerileme var %3'lük. Yani orası da süper gitme gibi. Zaten biliyorsunuz oyun piyasasının tamamında küçülmelerle uğraşıyoruz şu anda. Burada da benzer bir durum var. Yani uzun nafı kısası Microsoft süper güçlü bilanço açıkladı. Son çeyrek beklentide de bence oldukça kuvvetli ama Wall Street biraz şımarık bence daha da olsun, daha da olsun diyor. Yoksa bu kadar resesif bir ortam için Microsoft'un yine de iyi bir yatırım aracı olduğuna inanabiliriz. Tabii söylediğim bir yatırım tavsiyesi değil ama bütün bu resesyon davasını en güçlü şekilde atlatacak bir firma gibi gözüküyor Microsoft. Gelelim Spotify'a. Spotify benim çok sevdiğim bir şirket. Neden orada aynı zamanda yayıncıyım da ondan? Eğer şu dinlememişseniz benim Spotify'daki kanalıma bir gidin. Bora Özkent'e haddini aştığa geçiyor. Hem bu YouTube'daki videoları oraya koyuyorum uygun olanları yani görüntü ağırlıklı olmayanları. Böylece internet sağlayıcınıza para kaptırmadan beni dinleme şansını bulmuş olursunuz eğer dinlemeyi sevenlerdenseniz. Bir yandan da bazen oraya özel podcastlerde üretiyorum Spotify'ı bu yüzden çok seviyorum. Bu aralar Spotify ile ilgili güzel de bir dizi var Netflix'te ismi Playlist Spotify'ın kuruluş hikayesi anlatıyor. Yani dizinin çekimine falan pek bayıldım diyemem ama ben girişim hikayelerini çok seviyorum. Spotify'ın kuruluşu, kurucu değilse, yıl eklenen suratsız adamın hikayesi. Hakikaten ilgi çekici Mutlaka ona bir bakın derim. Peki bilantosun ne var Spotify'ın? Çok kısaca özetlemek gerekirsek. Ciro'da beklenen üzerinde, brüt kârda beklenen üzerinde, toplam kârda daha doğrusu zararda ise beklenen altında. şey Spotify hala zarar ediyor ve piyasa beklentilerinin üzerinde bir zararı uğradı bu dönemde. Spotify'ın hisse başı zararı 99 cent oldu. Piyasa beklenti 84 sentti. Buna karşın Ciro'su 3.03 milyar dolar oldu. Piyasa beklentisi ise 2 в да? 9 milyar dolardı. Bu yönden her şey iyi. 23 milyon yeni aktif kullanıcı katılmış Spotify'a bu arada. Böylece 456 milyon kişiye ulaştılar. Bu da geçen senenin aynı çeyreğinin %20 üzerinde olduklarını anlamına geliyor. Yani kullanıcılar Spotify'a katılmaya devam ediyorlar. Buna içerisinde premium üye dediğimiz yani ücretli üyelerin artışı %13 195 milyon kişiye gelmişler. Yani 456 milyon kişinin 195'i para ödüyor Spotify'a. Bu bir hayli başarılı. Detaylarını vermemekle beraber podcasting işinde çift haneli büyüme olduğunu söylüyor Spotify. Bu tabii sevindirici. Benim gibi podcastlar için buradaki gelir modellerini artıracak. Yakın zamanda ayrıca sesli kitaplar da yayınlamaya başlayacaklarını, yüzbinlerce kitabı buraya adım adım yükleyeceklerini söylüyorlar. Spotify hala zarar eden bir şirket maalesef. Müzik piyasasındaki telif hakları canlarını çok yakıyor. Zaten o yüzden podcast işine yüklendiler. Podcast'te bir büyüme var ama henüz müzik piyasasına ettikleri zararı telafi edecek. Boyutta değil. Evet, 3 bilançoyu da görmüş olduk. Google aşağıya Microsoft iyi bir bilanço fakat beklentinin biraz altında. Spotify ciroda iyi, karlıkta kötü ama yine beklenten altında kaldı. Bunlar tabii önümüzdeki günler için çok belirleyici bilançolar oldu. Bu üç şirketin değeri özellikle Microsoft ve Google değerleri çok büyükler ve bunlar dünyadaki hisse senedi pazarının için ciddi bir pay alıyorlar. Burada bundan sonra önümüzdeki günler yaşayacağımız döngü şu aslında. Bir diyeceğiz ki galiba Fed faizleri düşüyor çünkü resesyon sertleşiyor. Fed buna dayanamaz. Bir diyeceğiz ki resesyon sertleşti şirket bilançoları geriye gidiyor. Yani bunun ilki piyasaları yükselten bir şey olacak. Öbürü düşüren bir şey olacak. Dün tamamen bunu yaşadık ama şirketlerin bilançoları önemli olmakla beraber esas meselenin Fed'in açıklayacağı faiz oranları ve enflasyondaki değişim olduğu unutmayın. Oralarda rakamlar iyi gelirse zaten bütün değerlemeler yukarı doğru gidecek. Çünkü evet şirketlerin resesyondan dolayı bilançoları biraz küçülüyor ama bir yandan da hisse senetleri değeri düştüğü için fiyat kazanç oranları düşüyor. Piyasada paranın bollaşacağını gördüğümüz anda fiyat kazanç oranları tekrar olumlu tabloya döner ve şirketler buradan yukarı tırmadır. Tabii öngörmek bunları imkansız ama durum vaziyetler bunlar. Yarın iki tane önemli bilanço geliyor. Birisi Meta yani Facebook bilançosu. Bugünkü Google bilançosunu görünce Meta'dan çok iyi şeyler beklememek lazım galiba. Bakalım neler oluyor göreceğiz. Bir de Ford'un bilançosu geliyor. Ford'un bilançosu benim açımdan şöyle kritik tabii teknoloji şirketi değil Ford ama etkili otomobil tarafında ne yaptığı görmek istiyorum. Dün General Motors'un bilançosu geldi ve son çeyrekte 15 bin etik araç sattıklarını söylediler. Bunu da övünerek söylediler. Biliyorsunuz Tesla'nın 380 bin civarında satışı var. Yani öyle baktığımızda Tesla'nın arayı ne aştığını biraz daha görüyoruz. Ama Ford yine de merak Ediyorum. Çünkü güzel eğitikli arabalar yaptılar. Bunlar ne kadar satılıyor? Ford'un tedarik sıkıntıları ne? Gelecekle ilgili beklentilerine, ne? Bunda otomobil piyasasının genelini anlamak konusunda heyecan verici görüyorum. Bakalım onlar bir açıklansın. Belki onlarla ilgili bir video yapmaya çalışırım.